Selam. Ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video çekmiyorduk biliyorsunuz. Bu koronavirüs virüs sebebiyle oluyordu bu video çekmememiz. Ama yeni bir video çekmeye karar verdik. Bu kararımızda sizin yorumlara yazdığınız sorular çok etkili oldu. Pek çok izleyicimiz bizden e, balata nasıl sökülür konusunda bir video çekmemizi istedi. Biz o İzleyicilerimizi kırmadık. Bugün o konu üzerine bir video çekeceğiz. Eğer hazırsanız ben sözü Erhan Usta'ma bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorsunuz ortamdan dolayı video çekmiyorduk. Bugün de Mustafa abim baya sorular geldi dedi. Birkaç tane video çekmek istedik. Bir arkadaşımız balata nasıl değişir? Ben balatayı sökemiyorum gibi bir yorum yapmış. Şimdi bu balataları takarken buraya özel yapıştırıcılar sürdükleri için biraz zorlanabilir. Biz bunu nasıl söküyoruz? Biz bunun için özel aparat yaptık. Kendimiz yaptık burada. İstersen aparat kaldık. nasıl yapılır? onlar ilgili de bir video çekelim. Müsait zamanımızda <gülüyor> çekelim. Şu anda biraz yoğunluğumuz var. Ee, somun aldım sanayide. Bildiğiniz kamyoncularda. Balata yapgıya koydum. Buradan e, saplamalarını kestim. Kaynattım. İkinci bir somunu da buraya kaynattım. Tam bu yuvaya, merkez yuvaya oturacak şekilde, bu şekilde yaptım. Bunu sökerken, tabi aparatınız yoksa ben bunu ilk başlarda çekişle, penseyle söküyordum. İlk acemiliğim zamanlarında. Ama o riskli, niye riskli? Tırnaklar pik olduğu için bu hastanın kenarındaki işte kırılabilir. Onun için şimdi sökmeye gösterelim. Bunların, ha. izleyicilerimiz satın aldıklarında içinden bir anahtar çıkıyor orayı sökmesi için. Yok, bunu sökmez. O sökmez değil mi? Yani bunu sökmez. Bunu özel, kendin yapman lazım. O anahtarı kullanarak boş yere bozmasınlar tabii, o zaman. Tabi tabi tabi, ondan sökemezsin zaten. Bu basit bir şey değil. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi ben bunun içine metal sokuyorum ama siz metal değil de iplik, şüketen ipler var ya, onlardan soksunlar böyle içine. sabitlesinler. Ondan sonra şimdi bunu, bunu koyduğun zaman silindir pistonu çizdirilir. Çizebilir. Biz daha devamlı, profesyonel amaçta profesyonel değiliz ama böyle uğraştığımız için, elimiz, alır, elimiz alışıklı olduğu için diyelim, evet. Ama onlar Heh. Şimdi koyuyoruz, sabitledik, dedik. Kitledik. Dedikten sonra da alıyoruz, sökebileceğimiz bir şeyler. içine girecek. Az çok oynadığımı zaten bir daha çıkar. Gördün mü abi? Kamera görsün diye biraz desteksiz yapın. Çökülmeye başladı. Tabii çökülmeye başladı. Buradan bir evet. gün olan... Biraz daha bir pratik fikri vereyim. Eğer 12 anahtarları varsa azıcık gevşettikten sonra... Başlamıştı da yine o dayamayı yaptıktan sonra on iki anahtarıyla sökebilirler mi? Şuradan çıkdıktan sonra ama dikkat etmesi lazım. içindeki yayı arkaya düşürürse balatanın yayını takması da zorlanabilir. O zaman ben izleyicilerimizin adına şöyle basit bir soru daha sorayım. E, Şifahi olarak ne yapması gerekiyor? Kısaca anlatır mısın? Şifai olarak şimdi oraya ip takacaklar. Oraya ip sokarsa Hı. daha yorur kendisi. Ondan sonra Bu, buju yuvasına buju yuvasına evet, evet, buju yuvasına ip takıyorlar. Yuvaya, i̇p soksunlar. O ip e, bez de olabilir. Yani. Önemli olan o içindeki pistonu sabitlemek. Pistonu stoplaması. Bezi sokup pistonu stopladıktan sonra Hı. dikkatli bir şekilde yapması gereken söküm işlemini gerçekleştirecek. Söküm işlemini Zaten bunun altında Bak görüyor musun? Bunla, bunu da tutmuş. Gerçi yine bize yorumlarda böyle şeyleri gösteririz diye ama biz Allah rızası için şey yapıyoruz. Yapım pompası da zaten bunun altında. Tamam. Umarım e, izleyicilerimiz beğenmişlerdir. Heh. Pek çok izleyicimiz bu konuda video istiyordu. Daha detaylı Takması... yakından göstermiş evet. olduk. Takması da aynı şekilde. Söktüğünü görüyorum. Bunu biraz eviyle oturttunuz. Şöyle olur. Yine aynı şekilde. Şöyle sabitlesin. Sökme aparatı olmayan için ne tavsiye edersin? Son bir soru. Aha, sö Şu elindeki sökme aparatı sökme olmayan aparatı için. Sökme aparatı olursa daha iyi olur. Çünkü genelde daha olmuyor insanlarımızda. Çünkü dağda kalıyor, bay bayırda kalıyorlar. Ellerinde olmuyor. Kendisine zarar verebilir. <gülüyor> yine böyle sabitlerse riskli. Benim ilk zamanlarımda acemiliğimde yaptığım gibi O zaman en çekişle, doğrusu işte şu kenardan vurup Açma ihtimalleri var ama Ama kırarlar Ama kırarlar sıkıntılı Kendileri yapamıyorlarsa en yakın servise ya da bir ustaya götürmeleri mallarının sıhhat açısından daha doğru. Daha doğru. Tabii, tabii, tabii. Ama ilerinde imkan varsa bunu değerlendirebilirler. İmkan yoksa zorlayıp makinalarını bozmasınlar. Tabii. En yakında güvenilir pek çok usta ve servis var. Tabii, Onlardan tabii. birine gidebilirler. Tabii. Şimdi illa bir tanesi kötü değil, ustaların hep kötü evet. değil. Biz yani çoğu ustaya çınak olamayız. Bizim Türkiye'mizde çok iyi ustalar var. Ve insanlarımız düzgün insanlar. Genele düzgün. Onlardan birine eğer kendilerinin yapma ihtimali yoksa götürürler. O ustalarımız en güzel şekilde onu yapacaklardır. Tamam. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda izleyicilerimizin pek çoğunun bizden rica ettiği bir videoyu çektik. Umuyorum beğenmiş, beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve like atın. Bize bu şekilde destek olun. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.